Bugün yağmur oldum Düşüyorum gözlerinden Bugün derdin oldum Lanet okudun içinden Bugün güneş oldum Parlıyorum gökyüzünde. Bugün Tarih oldum, ölüyorum git gide Sanki her şey gibi sende gideceksin Bunların üstüne güleceksin de mi de Ağlayıp duyacaksın sesimi her Seveceksin Yeniden öpeceksin O güzel gözlerini Bırakma beni Sanki geldin beni duymaz oldun kulakların sağır olsun ne olur ne olur sen görmez oldun gözünün önündeki her şey kayıp oldu yeniden sevmez oldun neden böyle oldu? sanki Güneş doğar uzaktan uzaktan bakar Gözlerin bakamam ama çok kurak Biraz olsun gülsen yeniden beni sevsen Her şey yeniden güzel olsa yok Neden yok yok neden yok Yanıyorum neden yok yok Sevemem Tek istediğim gömülmek yok Yollarında yok Yollarında yeniden Yollarında gülemem ben seni yok Yeniden sevemem Yeniden gülemem dediğim her şey Yine geldi buldu beni bu akşam Geldi buldu Geldi buldu Geldi buldu beni bu akşam